Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz üç dinin kutsal şehri Kudüs'te hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail terör devleti İsrail mukaddesatlarını korumak binlerce yıllık evlerine ...yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktır. Bu şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslüman. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Ahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, bu Anadolu'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her bir saldırılarına sessiz kalan veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes, orada yaşanan zulme ortaklığı. Türk halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyoruz. Da, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konunda, konusunda çalışmaları Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler ve İslam İşmirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekette geçirmek için gereken girişimleri hemen başlatmış. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor. İyisimleri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü Doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete dükkâr eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya...